Evet aradan günler geçti. Sizler benim çağrıma kulak verdiniz. Teşekkür ediyorum ve Amazon'la ilgili olumlu olumsuz yaşadığınız nasıl bir süreç var ise rica etsem bana paylaşır mısınız? Çünkü Amazon ile ilgili Amazon sitesi ile ilgili bir video yapmak istiyorum dedim. Yani Amazon ile ilgili aslında bir teşekkür hak ediyorlar anlamında bir video yapmak istemiştim. Fakat bu fikir biraz kafamda değişiklik gösterdi zamanla ve... Dedim ki ben önce Amazon'la ilgili insanlar ne düşünüyorlar? Bunu öğrenip yayınlayayım. Bunu yayınladıktan sonra bizim ülkemizdeki yer sağlayıcılarla ilgili. Hepsi burada neon bir çiçek sepeti, medyamarkta trend yol mesela. Ee, nasıl bir problem var ise veya nasıl sizi mutlu etmişler ise yine aynı şeyi söyleyeceğim. Olumlu ve olumsuz ne yaşadıysanız. Bahsi geçen yer sağlayıcı, pazar yeri sahibi size ne hissettirmişse lütfen bunu benimle paylaşır mısınız diye e, içeriği bu şekilde bir zincirleme olarak devam ettireyim diye düşündüm. Az önce bu videoya geçmeden önce YouTube kanalımın topluluk sekmesinde sizlere yine bir yazı paylaştım, metin paylaştım. Aynen geçtiğimiz haftalarda Amazon ile ilgili sizlerden bilgi rica ettiğim gibi bu hafta hepsi buradayı ele alalım istedim. Ben Amazon ile ilgili bu videoyu şu an çekiyorum işlemlerimi bitireceğim yayınlayacağım saat 6'yı çeyrek geçiyor şu an 18-12 muhtemelen işte 8-9-9.30 civarlarında falan herhalde yayınlamış olurum diye düşünüyorum. E, bu esnada e, hepsi buradadan alışveriş etmiş ve buradan olumlu ve olumsuz ne yaşamışsanız e, bu dostlarımızın da bana e, bu bilgilerini paylaşması yine faydalı olacaktır. Daha sonraki haftalarda siz hangisini arzu ediyorsanız size de bırakabilirim dilerseniz. E, trend yol olsun derseniz trend yol neon bir olsun derseniz neon bir çiçek sepeti derseniz o fark etmez. Daha sonraki haftalarda sırayla e, ben hangi mecra ile ilgili yaşadığınız ne var ise diye yine size soracağım. Sizlerden tek bir ricam var biliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi hayal ürünü değil, zaten bizim mecramızda, bizim kitlemizde öyle şeyler yoktur ama yine de hani somut veriler ışığında. hani Adem Elvacı bu firma bana bunu yaşattı, al bu da belgesi. Çok değerli kardeşlerimiz var. Abi mesela sevgili Serkan kardeşim ekranımda açıkmış şu an. Abi ismimi söyleyebilirsiniz sorun yok ama soy ismimi sen yine de söyleme dedi. Başım gözüm üstüne. Fakat en azından yaşadığı süreçle ilgili bütün bilgileri ulaştırmış bana. E bu tarz durumlarda hangi firma ile hangi sorunu yaşıyorsanız lütfen ulaştırın. Tahmin ediyorum ki 1,5-2 aylık bir zaman dilimi sonrasında burada Amazon ile yani üzücü aslında bir kısmen üzücü. Amazon gibi elin adamı diyeceğim ben ona. Elin adamıyla her ne kadar işte... Ebay'in satın aldığı mecralar da olsa bizim ülkemizdeki platformlarda ekipler Türk olduğu için söylüyorum. Amazon gibi elin yabancısı ile bizim ülkemizdeki bizim insanlarımızın kurduğu şirketler bize nasıl yaklaşıyorlar, bize neler yaşatıyorlar, bize neyi reva görüyorlar onları aradaki farkı gerçek kullanıcı deneyimleri ile sizlere paylaşmış olacağım. Bu arada önemli olan şöyle bir detay var. Hani bu konuda herhangi bir mecrayı övmek, herhangi bir mecrayı da gömmek ile ilgili bir kaygım veya öyle bir derdim tasam olmadığından dolayı topluluk sekmesinde sizler ne yazıyorsanız onlar orada duruyor. Ben onların hiçbirisini silmiyorum, dokunmuyorum, ellemiyorum, değiştirmiyorum herhangi bir şey zaten öyle bir yetkim de yok biliyorsunuz. Yani neticede benim burada işte siz oraya 100 kişi oraya fikir paylaşmışsınız. bütün videolarımda bunların tamamına yer verebilmem zaten mümkün olmayacaktır. Sıkıcı olur çünkü siz de takdir edersiniz. Fakat merak edenler vatandaşın bahsi geçen mecra ile ilgili neler düşündüğünü isterse gidip orada kendileri de okuyabilir. Yani biz burada videoda bazı konuları dile getiriyorsak bunu bir firmayı övmek için de gömmek için de yapmıyoruz. Vatandaşın sesini bu firmalara duyurmaya çalışıyoruz mümkün olduğunca. Şimdi benim bu tarz firmalarda sevmediğim durumlardan birisi şu. Örnek veriyorum Twitter'da sevgili bir kardeşimiz var Aaron Black. Sevgili Mustafa. TürkNet ile ilgili <gülüyor> bitip tükenmek bilmeyen problemleri var. TürkNet'i biliyorsunuz belli zamanlarda Twitter'da işte merhaba ben Rüstem. Bugün akşam 9'a kadar sizlerleyim. Haydi bakalım bekliyorum varsa bir sormak istediğiniz diyor. Daha yani adam enter butonuna yaklaşırken bizim Aaron Black Mustafa'mız abi ne olacak benim bu TürkNet'in hali diye orada isyanlarını paylaşıyor ve orada firma genellikle yani genelde bütün firmalar aynısını yapıyor. Aa lütfen bize DM'den ulaşın hemen sizinle ilgilenelim diyorlar. Abi ilgilen adam orada yazmış zaten niye DM? Yani neden işte özel kanala çağırıyorsunuz? Niye kendi mecranızda çağırıyorsunuz? Ya da kendi mecranızdan size ulaşmayı tercih etmemesini hiç sorguluyor musunuz insanların? Dikkat edin bu tarz durumlarda ben de yaptım aynısını. Vatandaş olarak yaptım. X bir marka vardı yatağımla ilgili bir problemi çözmeyen. Sıfır satın aldığım bir yatak. 6 ayda ne yazık ki ayın kriterlerine döndüğü için talebimiz oldu. Eve gelen yetkili servis parkeler bozuk gibi çok mantıklı bir cevap verdi. Ben önce kendilerine talebimi ilettim. Cık, dediler. Sonra bir video yaptım. Bir hafta sonra benim yatak yenisiyle üst modeliyle değişti. Farkını ödedim dostlar. Yani öyle o kaprisleri sevmiyorum biliyorsunuz. E dedim ki bu yatak belli ki dedim yeni gelecek olan da aynı olma olasılığı var. Yani fiyat farkı neyse söyleyin ödeyeyim dedim. Üst modeliyle değiştirelim bir zahmet. Çok çok değerli bir hanımefendi vardı sağ olsun yardımcı oldu. E sonuçta... Halka açık meclada bunları dile getirdiğimizde nedense firmalar birdenbire melakê kesili veriyorlar. O yüzden vatandaş da bunun aldı tabi e, sinyalini mesajını. E, dolayısıyla herkes bu şekilde davranıyor. Ben de aynı şekilde davranıyorum. Biz de aynı şekilde davranıyoruz. Dolayısıyla e, Amazonla ilgili ben sizden e, olumsuz var mı dedim? Olumsuz yani olumsuz yok mu arkadaş? Yani herkes şöyle kral, böyle güzel, böyle harika diyor da. Ya Allah için birileri de yani bu firma bana kıllık yaptı, gıcıklık yaptı, bu firma benim hakkımı yedi desin. Yani bir iki somut örnek var ama yani onlar da böyle hani <gülüyor> biz Türk milletinin alıştığı düzeydeki eza ve cefa ile karşılaştırınca onlar da devede kulak gibi. Tabii ki birazdan kendiniz karar verirsiniz hepsini. Ben burada üzerinde yorum yapacağım ama sizlere de ekran görüntüsü olarak paylaşacağım. Aynı zamanda açıklamalar bölümünde bu topluluk sekmesinin linkini de bulabilirsiniz. Orada kendinizde bunların tamamını görebilirsiniz. Şimdi şöyle önce olumsuz örnekten bahsetmek istiyorum. Sevgili Serkan. Adem abi selam. Youtube sayfanda Amazon için olumsuz örnek yollarsan yayınlarım demişsin. Paylaşayım demiş. Bir olumsuz örnek paylaşmak istiyorum size. Amazon sitesinde Ramazan kampanyası vardı. Ondan yararlanıp sipariş oluşturdum ve 10 Mayıs tarihinde MNG kargoya verildi. 11 Mayıs tarihinden sonra hiçbir güncelleme yapmadılar. Ben sürekli kargom nerede diye baktım. Aşağıda ekran görüntülerini ekleyeceğim demiş. Ben de paylaşacağım sizlere. 17 Mayıs tarihine kadar bekledim. Kargo hareketi 11 Mayıs'tan beri güncellenmedi ve kargonun başına bir şey geldiğine emin olduktan sonra önce MNG kargoyu aradım. Onlar kargo kaybolmuş olabilir isterseniz Amazon ile iletişime geçerek ödediğiniz paranın tahsilini isteyebilirsiniz dedi. Amazon ile hem e-mail hem de telefonla defalarca görüşüp MNG kargo topu size attı. Kargom kayboldu ücret iadesi istiyorum dememe rağmen sürekli kargo firmasına konuyu ilettik diye cevap vererek oyaladılar. En sonunda 23 Mayıs tarihinde telefon açıp kesin olarak para istiyorum yoksa E-Devlet üzerinden hakem hakemetli başvurusu yapacağım dedim ve para iadesini yaptılar. Son olarak mail atmamı engellemişler. Twitter üzerinden iletişime geçip maillerime cevap gelmiyor diye şikayet etmiştim. Gelen cevabı da ekliyorum demiş sevgili kardeşimiz. Şimdi burada kargo firmasının hareket planını arkasından kargo takibiyle ilgili bir bilgi paylaşımı var. Burada Amazon ile aralarındaki yazışma var. Onun haricinde yine yeniden bir yazışma durumu söz konusu. Sonuç itibariyle Amazon da bir şekilde tüketicilerini üzebiliyormuş diyoruz. Sevgili Bartu Bartu, tavsiyeforumu.com büyüktür amazon.com'dan diye bir tartışma başlatayım demiş gülmüş. Teveccühün diyorum sevgili kardeşime yani bizi böyle görmeniz büyük mutluluk. Şimdi daha sonra sevgili Bora Tezcan, bir paylaşımda bulunmuş benimle. Merhaba Adem Bey. Amazon sitesiyle ilgili olarak yapmış olduğunuz geri bildirim çağrısı için yazıyorum. Amazon'un ben de çok memnun bir müşterisiyim. Özellikle 7 TL'ye sahip olabileceğiniz Prime ayrıcalıkları gerçekten çok fark yaratıyor. Bu arada ben de Amazon'un Prime üyesiyim. Vestel'in MB120 anakartlı bir televizyonlu kullandığım ve Vestel daha şundan 2 sene önce kral dediğimiz 17 MB120 anakarta ne yazık ki yazılım desteği sunmadığından dolayı Amazon Prime Video izleyemiyorum televizyonumda. Ama Prime'ın diğer ayrıcalıklarından mümkün olduğunca faydalanıyorum. Bu arada benim de bizzat bir alışveriş tecrübem oldu. Onu da aktaracağım. Sevgili Borna demiş ki ben Antalya'da oturuyorum. Antalya'ya kargoların bir günde gelmesi gerçekten benzeri işleri yapan diğer sitelere göre fark yaratıyor. Müşteri hizmetlerine ulaşmak kolay ve yaşanan sıkıntıları çözmek yönünde gayretleri açık bir şekilde belli oluyor. Diğer rakipleri gibi müşteri ulaşamasın diye ellerinden geleni yapmıyorlar. Rakipleri hepsi burada ve Trendyol gerçekten benim açımdan... Müşteri memnuniyetsizliği konusunda çıkabilecekleri en yüksek noktaların nasıl olsa bize bir şey olmaz mantığı ile gelmişlerdi. Görüyorum ki son zamanlarda en azından hepsi burada Amazon'un rekabetin içerisine girmesinden sonra bir şeyler değiştirmeye çalışıyor demiş. Bu arada ben de aynı çabayı gitti gidiyordu gördüğümü söylemek istiyorum. Gitti gidiyordan sevgili Bahadır Bey ile bir görüşmem olmuştu. Bahadır Bey arka planda aslında kendilerince bakılacak olursa ne kadar büyük bir mücadele içerisinde olduklarına dair çok daha detaylı bilgiler paylaşmıştı bana. Biz bu video serisiyle ilgili gitti gidiyor sıra geldiğinde de ben bu konulardan elimden geldiğince bahsederim. Ancak or o tarafta bir büyük çaba olmasını takdirle karşılıyor olsak da Bahadır Bey'in kendisine bizzat söylediğim gibi vatandaş olarak biz bunu neden hissedemiyoruz sorusunu Kendilerinde sorgulamaları gerekiyor diye düşünüyorum. Bu ara devam ediyor. Ben özellikle satış sonrası aldığım hizmete göre değerlendirmeyi yapmayı seviyorum. Amazon'da yaşadığım sıkıntılardan dolayı iade ve değişim yapmak istediğimde 1- Ürünün fiyatı belli bir miktarın altında ise bizim size hediyemiz olsun diyerek geri gönderme vesaire prosedür beklemeden hemen iade yapıyorlar. 2- bir iademde iade kargo firması olarak çalıştıkları MNG ile yaşadığım Amazon sorunlu bir firma olduğundan dolayı iadelerini adresten almıyoruz, gelip şubeye bırakmanız gerekiyor şeklinde bir yaklaşımı şikayet için yazıştığım Amazon müşteri hizmetleri yine ürünü hediye ederek iadesini ikinci söze gerek kalmadan yapmıştı. Bu arada MNG kargo firmasının kargo hizmeti vermek gibi bir düşüncesi olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle katılıyorum. MNG kargo kadar son dönemlerin rezil bir kargo firması görmedim açık ve net söylüyorum daha 5 gün kadar önce MNG'nin müşteri hizmetlerini arayıp devrettiğim işletmeyi ziyarete gitmiştim oradaki sevgili çocuklar Ankaralı sevgili kardeşlerimiz Fethiye bölgesini bilmedikleri için Adem abi yani bu kargoları niye gelip almıyorlar ya senin bir fikrin var mı dediler dedim kardeşim ayı ediyorsunuz ya şube gelip almıyorsa müşteri hizmetlerini ararız Hemen yanlarında MNG Kargo'nun müşteri hizmetlerini aradım. Çok değerli, kibar bir hanımefendi çıktı. Dedik ki hay hay ne demek efendim derhal yardımcı olacağım. Kayıtları açtı. 6 adet televizyon kolisi 6 gündür bekliyor. E, düşünün ki neden 6 adet 6 gündür bekliyor? E, 6 gün önce bir tane yollayacaklar gelip almıyorlar. Sonra 2 oluyor. Ertesi gün gelip almıyorlar. Ertesi gün 3 oluyor almıyorlar. 4 oluyor. 6. gün 6. televizyon birikiyor. 6 tane koca koca televizyon kolisi orada. 6 gün geçiyor ve 1.5 kilometre mesafeden MNG kargo gelip o ürünleri ne yazık ki almıyor. MNG ile ilgili sevgili Bora'nın düşüncelerine kesinlikle katılıyorum. Bu firmanın neden kargo taşımacılığı yapmaya devam ediyormuş gibi yapmaya çalıştığını gerçekten anlamlandıramıyorum. Kişisel olarak bu iş üzerinden kara para aklamak benzeri bir iş yaptıklarını düşünüyorum. Berbat kelimesinin bile anlamının az kaldığı kalitede bir iş yapmanın başka bir açıklaması olamaz demiş. 3. Son olarak 1000 liradan yüksek ücreti olan bir ürünü yine iade etmek istediğimde Amazon'un Aramex isminde yeni bir firma ile çalıştıklarını ve adresten teslim alma seçeneğinin olduğunu gördüm. Fakat Aramex'in Antalya'da şubesi olmadığı gibi bir bahane ile bu iadem 3 hafta gibi bir sürede gerçekleşebildi. Bugün tekrar deneme için baktığımda seçeneklerden Aramex'in kaldırıldığı ve MNG ile geri gönderimde 4 lira kargo ücreti kesileceği gibi bir açıklama gördüm. Ekran görüntüsü aşağıdadır demiş. Ben bunu olduğu gibi paylaşacağım sizlere. Evet. 4. Son olarak Amazon'un çalıştığı AGT Kurye isimli kargo firması ile ilgili... Çok fazla gereksiz mesaj göndermeleri ile ilgili ben ve çevremde Amazon kullananlar sıkıntı yaşıyor. Kargo teslim edilmeden edildiğinde ve teslim edildikten sonra bile kargomuzu bugün teslim edeceğiz içerikli mesaj ve aramalar aşırı fazla oluyor. Sonuç olarak Amazon'un çalıştığı kargo firmalarından kaynaklı sorunlar haricinde Amazon'dan aldığım hizmetten fazlasıyla memnunum. Hatta fiyat fazla bile olsa çoğu zaman alacağım ürün Amazon'da varsa oradan almayı düşünüyorum. Çalışmalarınıza başarılar diliyor ve içerikler için teşekkür ediyorum kolay gelsin saygılarımla Bora Tezcan demiş sevgili Bora saygı bizden Bora'nın yazdığı şu yazı tam bir durum tespit yazısı aslında altına gerçekten imza atılır bir durumda tespitlerde bulunmuş hemen bir sonrasına bakalım sevgili Emre Öz Amazon Prime üyesiyim ve deneyimlerimden şu ana dek memnunum diye devam etmiş yazıların tamamını okuyamayacağım lütfen mazur görün video çok uzayacaktır o şekilde. Korkutsa fikirlerini bizlerle paylaşmaktan hiç çekinmez sağ olsun. Amazon inanılmaz müşteri odaklı bir yaklaşım sunuyor. İki olay anlatayım. Oyuncu monitörü 9 aydır kullanıyordum. Üründe sorun başladı. Amazon ile yazıştık. Durumu gösterdim. Serbest vesaire garanti sürecinde aylarca uğraşacağımı düşünürken müşteri temsilcisi sizin uğraşmanıza gerek yok. Kabul ederseniz monitörü kargo ile evinizden aldırıyorum. Ve size ödediğimiz tutar kadar çek tanımlayabiliriz. İkinci bir olay. Satıcısı Amazon olan bluetooth kulaklık satın almıştım. 3 ay sonra markanın sitesinde seri numarasından orijinallik kontrolüne rastladım. Ürün orijinal çıkmayınca Amazon ile yazıştık ve iade etmek istediğimi söyledim. Hemen kabul ettiler. İstersen para iadesi, istersen hediye çeki. Üstelik özür mahiyetinde bir miktar fazladan hediye çeki tanımladılar. Aslında yapılanlar olması gerekenler ama öyle bir hale gelmişiz ki hakkımız olan yapıldığında lütuf sayılıyor demiş sevgili Korkutsa. Kozan al kozan Amazon.com adresinden Şubat 2021'de kargo ve vergi dahil 1593 Amerikan Doları tutarında ürün aldım damar görüntüleme cihazıymış denedim ürün resim ve açıklamada vaat ettiği özellikleri karşılamadığından site üzerinden iade talebi oluşturup PTT ile geri gönderdim ürün ücreti tarafıma direkt iade oldu 1257 Amerikan Doları şeklinde parantez açmış Türkiye'ye ödenen vergiler ve bana gelme ve geri gönderme nakliye masraflarını canlı chat ile geri istedim. İlk başta yapamayacaklarını söylediler. Birkaç ısrar sonrası bir üst yönetici görüşmeye katıldı. 150 Amerikan doları daha kartıma iade etti edildi. Geri kalan kısımları nezaket indirimi olarak hesabıma yükledi. Parantez açmış. Nezaket indirimi olduğundan aldığım ürünlerde fiyat görünmediğinden vergi ödemeden tekrar ürün satın alabildim demiş. Parantezi kapatmış. Toplam süreç 2 ay oldu ama bana hiçbir maddi kayıp yaşatmadılar ve memnun ettiler. Videolarınızı keyifle takip ediyoruz. Emekleriniz için teşekkürler demiş. Ben teşekkür ederim sizlere. Şurada şöyle muhtelif şekilde var. Sevgili Halil Kaplan, Orhan'ın kanalı, Deniz, Erkan, Ahmet, Gök, Efe bunlar tek tek görüşlerini dile getirmişler. Ben burada sizlere ekran olarak yansıtıyorum. Okuyarak da görebilirsiniz hepsini. Şuradan devam ediyorum. Sevgili Murat Yazıcı. Neon bir gitti gidiyor hepsi burada gibi benzerleriyle arasında müthiş bir kalite farkı var zaten bu küçük satıcıların farklı ürün göndermesinden bıkmıştım beni o stresten kurtaran Amazon'un kendi sattığı ürünleri tercih ettiğimde gelecek ürünün iyi paketlenmiş ve iyi fiyatları aldığımdan emin oluyorum demiş yakın zamanda aldığım bir ürünü iade etmem gerektiğinde ise göndermenize gerek yok dediler para iadesi yapıldı devam ediyor bu şekilde ben de anlatacağım size birazdan sevgili Mustafa Mustafa Aktaş Abi iyi günler çok sağlık öncelikle sana ve yaptığın işe o kadar saygın var ki bunu demek istedim çok fazla güven veriyorsun tüketiciye şöyle söyleyeyim babama bile kredide kefil olmam ama sana olurum demiş gülmüş çok teşekkür ederim sevgili kardeşimin güvenine Neyse konuya gelirsen ben de Amazon'dan bu ürünü alırken stokta iki adet var yazıyordu ve satıcı da Amazon'du ertesi gün ya da bilemedin ikinci gün kargoya verilmesini beklerken önce siparişi ayın 14'üne ertelediler o tarihte kargaya verilmeyince müşteri hizmetlerini aradım. Daha doğrusu uygulamadan beni arayın seçeneğini kullandım. 30 saniye içinde telefon çaldım ve temsilciye bağlandım. Bu konuda net Türkiye'nin en iyisi demiş. Durumu müşteri temsilcisini anlattım. Tamam aciliyeti bildiriyorum gecikmiş evet vesaire dedi. Birkaç saat sonra teslim tarihi 2021'ine ertelendi. Ben de inatla iptal etmedim bekliyorum bakalım ne olacak. En son sana yazmadan yine müşteri hizmetleriyle konuştum. Kargoya verilecek denilen tarihte de gelecek Bana kalırsa stok sıkıntısı olabilir. O sürede ürünü temin etmeye çalışmış olabilirler. Sorun bu abi. Genel olarak memnunum aslında. İptal edip başka yerden 20 lira daha ucuza bile alabilirdim ama işin sonunu merak ediyorum. İyi çalışmalar kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyorum sevgili kardeşime. Özkan Aksoy kardeşimiz mikro USB OTG aparatı almış. Maalesef uğraşmama rağmen başaramadım. İade talibi oluşturduğunda iadeye gerek yok diye para iadesi yaptılar. İkinci olarak saç kurutma makinesi almıştım diye devam etmiş. Ekliyorum altyazıda okuyabilirsiniz arzu ederseniz. E, Suha KSK bu kafsinkaf herhalde karşı yakalı bir hemşerim. E, Amazon Amerika sitesi üzerinden 2017 yılında 27 inç 144 tercih 2K AOC monitör satın aldım. Sepette ürünün fiyatını bir hafta kadar takip ederken fiyat birkaç kere yükseldi. İlk fiyatı düştüğünü gördüğümde hemen sipariş verdim. Ürün daha hazırlık aşamasında 10-15 dolar daha fiyat düşünce müşteri hizmetlerine canlı destekle bağlandım. Sipariş verdikten sonra ürün fiyatının düşmesinin kendimi kötü hissetmeme neden olduğunu ve iptal edip tekrar sipariş vermek istediğimi ilettim. Müşteri temsilcisi bayan bana istersem iptal edebileceğimi. Veya ikinci seçenek olarak en pahalı ve hızlı kargoyu bana ücretsiz tanımlayabileceğini söyledi. Kargo paketi epey büyük olduğu için zaten en ucuz kargo bile artı gümrük işlemleri olduğu için monitör fiyatına yakındı. Fakat Türkiye satış fiyatından yine de çok ucuza geldiği için sipariş vermiştim. İkinci teklifi kabul edebileceğimi ve tekliflerinden memnun olduğumu belirterek onayladım. 7 gün içerisinde gümrük işlemleri de taraflarından, taraflarından halledilmiş olarak... Problemsiz koca kutuyu tekrardan büyük bir Amazon kutusuna koyulmuş ve straforla beslenmiş olarak harika teslim edildi. Böylece Türkiye fiyatının 1 bölü 3 fiyatına 2K 144 terzi oyuncu monitörü sahibi olmuştum ve halen sorunsuz kullanmaktayım. Açıkçası birçok Amazon sitesinden birçok yurt dışı alışverişi yapmama karşın hiç sorun yaşamamıştım. Yaşadığım ilk ufak sorunla bile bu şekilde çözüm sağlamalar açıkçası Türkiye'de görmeye alışık olduğumuz şeyler değildi. Yurt dışında insanların, mev, insanların memnun etmek için neler yapıldığını bilmek ve birebir yaşamak açıkçası ülkem adına üzücüydü demiş sevgili Süha. Sonra Tekno ihtiyar Adem hocam merhaba. Ben Amazon'da yaşadığım küçük ama bugüne kadar görmediğim bir olay, olayı anlatayım. Amazon'dan bir kablosuz mouse aldım. Mouse güzel paketlenmiş olarak geldi. Ben mouse'u çalıştıramadım veya bozuktu. İade işlemi başlattım Amazon'dan bir mesaj geldi. Malı iade için kargoya vermenize gerek yok, paranız iki güne iade edilecektir diye. Gerçekten iki gün sonra param hesabıma yattı, iade ile uğraşmadım. saygılar demiş. Bakın bu örnekler böyle böyle böyle devam ediyor. Yani sıkıcı olmasın diye sizlerden oldukça hem maillerime hem topluluk sekmesine oldukça olumlu dönüşler var. Olumsuz da çok aradım gerçekten. Kargo şirketi ile ilgili şikayetleriniz var, gördüm. Elimden geldiğince onları da aktardım. Tekrar söylüyorum olumlu olumsuz hepsini topluluk sekmesinde tekrar bakabilirsiniz. Bu arada biliyorsunuz bundan birkaç önceki videomda 2 veya 3 kötü çekimle karşılaştınız. Ben cep telefonu ile çekim yapmak yerine kamera alayım da hiç olmazsa hani biraz daha böyle hani bilgisayarla bağlantılı çalışsın diye bir C922 kamera sipariş vermiştim. Kameranın performansından emin olmadığımdan dolayı bu videoyu da çekeceğimi bildiğim için... Ben kamerayı Amazon'dan sipariş vermiştim. Hatta sevgili Umut, abi bak istiyorsan siparişini iptal et. Burada daha ucuzu var. Amazon böyle şeylere izin veriyor demişti. 80 lira da bir fark vardı arada. Ya Umut boşver kargo süreciyle bir daha boşu boşuna uğraşmayalım. Benim için önemli olan bu deneyimi yaşamak demiştim. Gerçekten de kameranın performansını bilmeden satın aldığımdan dolayı üzülerek söylüyorum ki gitti gidiyora, N11'e, çiçek sepeti, böcek tepsisi... Hepsi bu aklına gelebilecek hiçbir mecraya güvenemedim. Çünkü bizde iade prosedürleri öyle Allah s**sin şeklinde ki yani firma malı satarken aslansın, kaplansın, kralsın şeklinde yaklaşırken herhangi bir sorun yaşadığında veya bir memnuniyetsizlik söz konusu olduğunda nereden sen benim başıma dert oldun tavrına veriyor hemen ve o malı iade alabilmek için şöyle bile değil yani araya bir de şunları koyup da şöyle dolanabilmeniz için elinden gelen her şeyi ne yazık ki yapıyor. Şimdi bir web kamerası bu web kamerasının performansı ile ilgili bir sorunum var ve örnek veriyorum karşı taraf diyor ki teknik servis raporu lazım yetkili servis raporu lazım ne için? Yani benim gittiğim yetkili servis frame rate hakkında bir bilgiye sahip mi? Böyle bir bilgisi var mı? Red 709 hakkında bir bilgisi var mı? Veya çekim teknikleri, lens, odaklama e, yani bunlarla ilgili yani teknik servislik verdiğiniz adamlar Allah aşkına darılmasın gücenmesin teknik servis dostlarım da ama %90'a yakını bu konuda zaten yeterliliği olmayan insanlar. Yani bugün sizlerin evine yetkili servis diye gelen insanların birçoğunun verdiği hizmetin derin teknik bilgileriyle uzaktan yakından ilgisi alakası yok. Ve firma bana diyor ki web kamerası ile ilgili memnuniyetsizlik karşısında yetkili servis raporu olmadan iade alamıyoruz diyor. Yahu ben memnuniyet seviyesini yetkili servise izah etmek zorunda mıyım? Belki de yetkili servisin göz kalitesi benimki gibi değil veya benim göz kalitem yetkili servisinki gibi değil. Ya ben niye Devletin bana vermiş olduğu mesafeli satışlar sözleşmesindeki cayma hakkımı kullanabilmek için bir yetkili servisi ikna etme moduna girmek zorundayım. Neden ben kapıma kadar ben evden dışarı çıkmadan benim evime gelmiş bir mal için Sırf senin o egonu tatmin edebilmek, sırf bu malı geri almamak adına attığın o kırk taklayı tamamlamak için ben neden oturduğum evden kırk kilometre uzaktaki yetkili servisin kapısına kadar gitmek zorunda kalıyorum bu pandemi koşullarında mesela? Veya bir, bir pandemi olmasına da gerek yok. İstemiyorum arkadaş gitmek ya. Kapıma kadar gelmiş ürün. Sırf senin egonu tatmin etmek için ben kırk kilometre uzaktaki yetkili servise gidip bir de yetkili servis egosuyla uğraşmak istemiyorum. Bu benim yasal hakkım kardeşim. 6.502 sayılı tüketiciyi koruma kanunu, satış sonrası hizmet yönetmeliği, mesafeli satışlar yönetmeliği bu hakkı bana vermiş kardeşim. Sen kim oluyorsun da beni yetkili servis, yetkili bilmem ne, etkisiz bilmem ne, bilmem ne evrakları, bilmem ne kayıtları, bilmem ne kuyidatları mecbur değilim arkadaş ben bunlara. Bu malı satarken bana nasıl böyle aslanlar gibi davranıyorsan Malı geri alırken de aynı şekilde davranacaksın. Ya da bu malı ya çürük çarık satmayacaksın ya da performansıyla ilgili gerçek bilgi vereceksin insanlara. Tamam her mal için belki bunu ispat edebilmen mümkün olmayabilir. Fakat burada şimdi bu videoyu izliyorsunuz. Ben şu videoyu şu an size çektim bu videoyu bir cep telefonu ile çekiyorum. Ya arkadaş yani bin küsürlere para verdiğim web kamerası İşi sadece kamera çekmek olan bir kamera, işi sadece video kaydetmek olan bir kamera, Yahoo üretim amacı telefon olan şu hali Aygıt kadar bile iyi bir çekim yapamıyor. E ben bu telefonu aldım 2000 liraya, senin kameranı aldım 1200 liraya. Örnek veriyorum. Yahoo bu telefon içinde zibilyon tane özellik var. Yanında bir de kamera koymuşlar sonuç bu. Ya bir de 1200 lira para vermişim işi sadece çekim yapmak olan bir aygıtta sonuç bu. Ya o zaman benim iade etmek gayet doğal bir hakkım. Şimdi sonuç böyle olunca o zaman ben niye iade etmek için 40 taklatmak zorunda kalıyorum diye soruyorum sana. Ve size güvenmediğim için gitti gidiyor hepsi burada neon bir çiçek sepeti hepsi size güvenmediğim için işte bu yorumlarda bütün vatandaşların anlattığı... Bize insan gibi davranan Amazon mecrasından ben bu ürünü aldım. Satın aldım, kullandım, denedim. Bana istediğim performansı vermedi. Girdim, yönergeleri takip ettim. iptal seçeneğini seçtim. Ürününüz bize ulaştığında ücretiniz iade edilecek dediler. Bitti. Bu kadar. Bu kadar. Benim iade etmem toplamda 30 saniye ile 1 dakika arası sürdü. O kadar. Sizde nasıl olacaktı bu süreç? Bay babam bay diyecektik. Eğri oturup doğru konuşmak lazım. Adamlar bu işi yapıyor. Bunun haricinde bir örnek daha paylaşacağım. Bu da yine benden bir örnek. Çok farklı bir ilde bir hakem heyetindeki bir raportör arkadaşım. Kendisiyle sosyal medya üzerinden tanıştık. Bazı konularda istişarede de bulunuyoruz. İşte tüketici hukuku adına birlikte mücadele ettiğimiz dostlarımızdan birisi kendisi. Yine Amazon üzerinden bir ürün satın alıyor. Bu satın aldığı ürün ile ilgili kontrolleri esnasında bakıyor ve bir ölü piksel tespit ediyor. Bunu daha sonra ben bir video konusu yapacağım. Kendisiyle görüştük. Yani ölü piksel çıkan ürünlerinizde ürün iadesi talep etmek yerine burada bir yöntem olarak kullanılabilir diye kendisi bir öneride bulundu bana. Video çekmemin insanlara faydalı olacağını söyledi. Bunun daha faydalı bir yöntem olduğunu söyledi. Hem tüketici adına hem de firmalar adına. Eğer firmalar bunu uygularsa aslında gerçekten oldukça faydalı bir yöntem. O ayrı konu. Fakat ben gerçekten çok şaşırdım buna. Yani insanlar burada... Mouse için mesela ürün sizde kalsın biz ücretini iade ediyoruz diyebiliyorlar. Tamam. Fakat burada enteresan bir olay var. Yanlış hatırlamıyorsam 3000 3500 lira bandlarında bir bedel ile satın aldığı bir üründe ölü piksel çıkıyor. Bu ölü piksel ile ilgili olarak Amazon'la irtibat kuruyor arkadaşımız ve Amazon'a diyor ki ya Amazon bak bunda diyor ölü piksel çıktı. Yani aslında ben diyor hani ürünü iade etmeyi düşünüyorum ama yani nasıl yapsam bilemedim ayıp oranında indirim de olabilir diyor. Ve Amazon ya rakamda belki 5-10 lira sapma olabilir ama arkadaşımın anlattığı kadarıyla 816 lirayı da yanılmıyorsam. Amazon diyor ki beyefendi hiç sıkıntı yok ayıp oranında bedel indirimini biz yapıyoruz size diyor. Ve satın aldığı karta 816 lira parasını iade ediyor. Bir ölü piksel için. Şimdi bu yaşanan teknik problemde vatandaşın hakkı mıdır? Aslında hakkıdır. Fakat dostlar bakın az önce de söyledim. Eğri oturup doğru konuşalım. Şimdi gitti gidiyor hepsi buradayı vesaire vesaire eleştiriyoruz ya. Bir de bizim... Topluluk olarak, vatandaş olarak olaylara yaklaşımımızı da bir ele almak gerekir mi sizce? Ben şimdi burada bunu anlatıyorum ya. Sizce bundan bir yıl sonra Amazon, Eeeh! Yeter be! Der mi? Yani bizim insanımız aslında olmayan bir ölü piksel için Amazon bende ölü piksel çıktı bana 800'ü der mi sizce? Kızacaksınız biliyorum ama. Bence der. Demesinler diye buradan benden duymaya alışık olmadığınız bir cümle kuracağım özür dileyerek. Ey vatandaş ne olur bokunu çıkarmayın. Gerçekten bir mağduriyetiniz var ise bakın adamlar gereğini yapıyor. Yani biz şimdi burada gitti gidiyoruz neon biri çiçek sepetini hepsi burada eleştiriyoruz ama şimdi insanları da nasıl anlatayım Hizmet verdikleri topluluğa göre de durum değişebiliyor mu acaba demek istiyorum. Yani biliyorum bu cümlemin altından beni taşlayacak çok fazla insan çıkacak ama yani dilleri taşlasa dahi aslında beyinleri ve gönülleri doğru söylediğimi biliyor olacak. Dostlar ne olur bu bokunu çıkarmayın. Bakın Amazon gibi bir firma ülkemize gelmiş. Vatandaşın hakkı haktır diyor ve gereğini yapıyor. Biz Amazon'u diğerlerine örnek göstermeye çalışırken siz bu işin bokunu çıkartırsanız diğerleri kendilerini Amazon'a örnek göstermeye başlar bilginiz olsun. Burada eğri oturup doğru konuşmayı başarırsak tüketici olarak vatandaş olarak biz bu işten haklı ve kazançlı çıkarız. Hiç kimse hakkı olandan fazlasını istemiyor. Ben istemiyorum. Sen de isteme ama hakkını da kimseye yedirme. Bu da çok siyasi oldu ya. Bir siyasi söylemişti. Bir belediye başkanı söylemişti buna. Kimsenin hakkını yemem ama hakkımı da kimseye yedirmem demişti. E doğru söylüyor adam. Ne diyeyim şimdi? Bizim için de durum farklı değil. Biz de sizler adına burada bir mücadele veriyoruz. Tüketici hukuku adına... Gördüğünüz, görmediğiniz, bildiğiniz, bilmediğiniz zibilyon tane arka planda mücadele veriliyor dostlar. Lütfen siz de bu mücadeleye en azından doğru yoldan ayrılmayarak katkıda bulunun. Yorumlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.